Arkadaşlarım selamlar. Ben Sevmele Hoca İsmail Hoca'nız. Sevmele Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Soru 5 Çözüm serisinde sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. TYT'nin 7. videosu toplamda 13. video arkadaşlarım. Gayet verimli bir 5 Soru 5 Çözüm kampı olarak ilerlediğini söyleyebilirim. Ki bugün yine birbirinden güzel. Bugün... Sadece bu videoda TYT'den hemen arkasından gelen videoda da AYT'den sevgili arkadaşlarım Beşer tane yani toplamda 10 tane soru Sınavlarda karşınıza çıkabilecek 10 tane soru olacak arkadaşlar Bu kampın özelliği bu e, Kamptaki soruların şöyle bir iddiası yok Bu sorular çok zor gibi bir iddiası yok İşte bu sorular pekiştirir gibi bir iddiası yok Tam olarak öğreten sorular gibi bir iddiası yok arkadaşlarım Bu sorular tamamıyla sınavda karşınıza çıkması muhtemel olan sorular Hani benim kafamın içindeki o sınav süzgecinden geçmiş olan sorulardır sevgili arkadaşlarım. Şimdi ise 5 tane TYT soru çözeceğiz. Aynı zamanda Milli Savunma Üniversitesi'nde de çıkabilen, çıkabilecek olan sorulardan çözeceğiz sevgili arkadaşlarım. Dersiniz hazırsanız vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet metin yayınları TYT soru kitabından aldığım bir sorudur arkadaşlarım. Bir mantık sorusudur. Aynı zamanda AYT'de de biliyorsunuz sembolik mantık konusundan sorular geliyor. A, B, C, D ve E birer tam sayı olmak üzere. Bakın bunlar tam sayıymış farklı bir şey düşünmeyeceğiz. P, Q, R, T 4 tane önerme verilmiş ve P ve Q ise R veya T önermesi. Nasıl bir önermeymiş arkadaşlarım? Yanlış bir önermeymiş. O halde madem bu önerme yanlış ben onu şuraya çekeyim ve onu biraz sorgulamak istiyorum. Şöyle yapalım. Bakın bu önermenin yanlış olduğu bilgisi bize verilmiş. Yani sıfırmış. İse bağlacının sonucu sıfırsa soldaki bileşen 1'dir. Sağdaki bileşen de sevgili arkadaşlarım sıfırdır. 100 kuralı vardı biliyorsunuz. Bakın burada da V bağlacı var. ve bağlacının sonucu 1 ise P1'dir. Q1'dir. veya bağlacı var sonucu sıfırsa R0'dır. T0'dır deriz. Yani 1, 1 ve 0, 0 olacakmış sevgili arkadaşlarım bunlar. Peki, hala, şimdi Önermelerimize bakalım. A artı B toplamı çifttir demiş. Bu doğruymuş. A artı B çiftmiş arkadaşlarım. Bu çiftse eğer A tekse B çifttir. A çiftse B, pardon özür dilerim. Ya ikisi de tek ya ikisi de çift. Tek olarak karıştırdık. Ya ikisi de tektir ya da ikisi de çifttir. Yani A neyse B odur. B ile C'nin çarpımı tektir demiş. Bu da doğruymuş. Bakın B ile C'nin çarpımı eğer tekse o halde %100 ihtimalle... B de tektir, C de tektir çünkü sadece tekle tekin çarpımı tek yapar. O halde arkadaşlarım, az önceki varsayımımız için çiftleri ortadan kaldırıyorum. Çünkü B'nin tek olması gerektiğini bulduk. O halde A da kesinlikle ve kesinlikle tektir. C de kesinlikle ve kesinlikle tektir. Şimdi yanlış olan önermelere bakalım. C D'nin sevgili arkadaşlarım bize tek olduğu bilgisi verilmiş ama bu yanlışmış. Tek olmayan Tam sayıların toplamı. Tabi tam sayıların toplamı tekte ise mutlaka çifttir sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu yanlış bir önermeydi. O halde C'nin ben tek olduğunu biliyorsam d de mutlaka ve mutlaka tek olmalı ki. d tekle tekin toplamı çift olsun. Ve D ile E'nin çarpımının da çift olduğu bilgisi dile getirilmiş. Arkadaşlarım bu yanlış bir önermeydi. de ise nedir? Tabii ki tektir. Tabi ben burada D'nin tek olduğunu biliyorum ki zaten... Bilmesen bile tek de tekin çarpımı sadece tek olduğu için E de tektir diyeceğiz. Yani A, B, C, D, E hepsi de tekmiş arkadaşlar. Şimdi gelelim şıklarımıza. A ile B'nin çarpımı tektir demiş ki A'da B'de tekti. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bu bir doğru doğrudur. Bu, do bu şık doğrudur. B ile C'nin toplamı çifttir demiş. iki tek'in toplamı çifttir doğru. C ile D'nin çarpımı tektir demiş. Bu da doğru çünkü C'de D'de tekti. D ile E'nin toplamı bakın ikisi de tek olduğu için toplamları çifttir demiş doğru. A ile E'nin çarpımı çifttir demiş. A da E de tek sayı olduğu için tek ve tekin çarpımı tektir çift değildir. O halde cevabımız E seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlarım. İkinci sorumuza devam edelim. 3-4-5 yayınları TYT Soru Bankası'ndan aldığım bir sorudur arkadaşlarım kendileri ve karşınıza Milli Savunma Üniversitesi'nde veya TYT'de hatta ve hatta veya AYT'de çıkabilecek bir soru tipidir. Aşağıdaki P1 otoparkında 5 araç, bakın şu otoparkta 5 tane araç, bu otoparkta 4 tane araç park halinde bekliyorlar. P1 otoparkından 2 araç çıkarılıp bu 2 araç yerine P2 otoparkından 2 araç P1 otoparkına park edilecektir. Buna göre bu işlem kaç farklı şekilde yapılır diye sorulmuş. P1 otoparkındaki araçların ön tarafları park numaralarına doğru bakacaktır diyor. Yani araçları arkalı önlü park edilecek şekilde bunları saymayacaksın diyor. Ne olması gerekiyormuş? Ön tarafları park numaralarına yani şu taraflara bakacak şekilde şöyle park edilecek diyor. Pekala şimdi ben buradaki 5 tane arabadan 2 tanesini dışarı çıkaracağım. Ki ben bunu 5 tanesinden 2 tanesini seçerim. Ve derim ki siz bir çıkın bakalım dışarı. Daha sonrasında şuradaki 2 tane park halindeki aracı da 4 tanesinden 2 tanesini seçeceğim. Ve siz buraya geçin diyeceğim. Şimdi tabii doğal olarak 5 tanesinden 2 tanesini çıkardım. Çıkardıktan sonra 4 tanesinden 2 tanesini sevgili arkadaşlarım. Seçtim ve siz dedim ki siz karşı tarafa gidin. Yani karşı tarafa gidecekler fakat. Mesela örnek veriyorum ben burada şu iki aracı çıkardım. Sonra şuradaki iki aracı seçtim ve dedim ki siz karşıya gidin. Şu an yaptığım işlem bu. Bununla bunu çarparsam şu an bulduğum işlem bu. Fakat bakın dikkat edin. Ben burada gri ile turuncuyu seçtim ya. Bunlar kafalarında şöyle bir soru işareti oluşacaktır. Ya ben sola mı geçeyim sağa mı geçeyim yani 1 numaralayı mı geçeyim 2 numaralayı mı geçeyim diye bir soru işareti olacaktır. Dolayısıyla bunlar da 2 faktöriyel biçimde sıralanır diyeceğiz 2 faktöriyeli çarpacağız bunu unutmayacağız. 5'in ikilisi 10 4'ün ikilisi 6 çarp 2 de 2 yapar. Demek ki bizim cevabımız 120'nin ta kendisi olacakmış sevgili arkadaşlar cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Ve 3. sorumuza geçebiliriz. Üçüncü soru sevgili arkadaşlar kendi kitabımdan seçtiğim bir soru. SML Hoca TJT video ders kitabından seçtiğim bir soru mavi kitaptan. Yukarıdaki logoda A bölümü zemindir. Bakın şurası A bölümü o çıkmamış. Zemin ve yazı birbirinden farklı olmak üzere 5 farklı renkten ikisine boyanacaktır. Bakın zemin ve yazı 5 farklı renkten 2 tanesine boyanacak. Zemin için parlak ve mat Yazı içinde ışıklı, baskın ve gölgeli seçenekleri mevcuttur. Buna göre kaç farklı logo tasarlanabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle zemin için şu boşluğu kullanalım. Yazı içinde şu boşluğu kullanalım. Bakın zemin ve yazı için zemini toplam 5 renkten birisiyle boyayabilirken burada kullandığım rengi yazı için kullanamayacağım için geriye sadece 4 renk kaldı. 5x4 ihtimal vardır yani 20 ihtimal vardır sadece zeminle yazının renk seçimi için. Çarpı bunları boyadıktan sonra zeminin rengi için sevgili arkadaşlar parlak mı mat mı olacak buna karar vereceğiz. Yani çarpı 2 faktöriyel çarpı yazı içinde ışıklı mı olsun baskın mı olsun yoksa gölgeli mi olsun diye 3 farklı seçenek var. Dolayısıyla arkadaşlarım buna da çarpı 3 diyeceğiz 3 faktöriyel demeyeceğiz bakın 3 diyeceğiz hatta buna da 2 faktöriyel demeseniz de olur. Neden 3 diyoruz? Çünkü 3 renkten birini seçiyoruz. Yani aslına bakarsanız burası 3'ün birinisi, burası 2'nin birinisi. Cevap bu. 20 çarpı 2. 40 yapar. 3 renk çarparsanız cevabın 120 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş. Geçelim 4'e. Aşağıdaki tabloda Ahmet, Birol ve Cenk'in şimdiki ve T yıl önceki yaşları verilmiş. Akça Matematik TET Soru Bankası'ndan aldığım bir soru arkadaşlarım. Evet. Ahmet, Birol ve Cenk'in şimdiki yaşları C artı 5, A artı 7 ve B artı 6. T yıl önceki yaşları da ABC'ymiş. Yani o halde ben A'nın üzerine T eklersem şu şekilde C artı 5'i bulurum. Daha sonrasında B'nin üzerine eğer T'yi eklersem A artı 7'yi bulurum. Ve sonuç olarak da C'nin üzerine T'yi eklersek de B artı 6'yı bulmuş oluruz. Peki buna göre demiş 3 tane öncül var ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle ben şu üçünü toplarsam eğer, bakın sol tarafta A artı B artı C artı 3T gelir. Sağ tarafta ise A artı B artı C artı 5 6 7'nin toplamı bize 18'i verir. Böylelikle sağ ve sol taraftaki A artı B artı C'leri götürecek olursam 3T'nin 18 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Burada T 6'dır arkadaşlar. T'nin 6 olması gerektiğini biz bulduk. Hepsi de 6 yıl sonraki yaşlarına gidiyor. Yani aslında şunu diyeceğiz. Ben eğer, ben eğer A'nın üzerine 6 ekleyince C'nin 5 fazlasını buluyorum demek bu. Yani aslında A'ya 1 ekleyince C'yi buluyoruz demektir. Pekala A ile C arasındaki ilişkiyi bulduk. Şimdi A ile B arasındaki ilişkiye bakalım. B'nin üzerine ben T'yi yani 6'yı ekleyince... A'dan 7 fazlasını buluyorum. Yani sevgili arkadaşlarım bu arada ha, tamam doğru doğru sıkıntı yok. B'nin üzerine 6 ekleyince A'nın 7 fazlasını buluyorum dedim. O halde arkadaşlarım ne olacak? B eşittir yine A artı 1 olacak. Şimdi A artı 1 C'ye de eşit. A artı 1 B'ye de eşit. Demek ki B ile C'de eşit arkadaşlarım. Tabi A'ya 1 ekleyince C oluyorsa demek ki B ile C birbirinden eşitken birbirine eşitken bunlar A'dan 1 fazla olacaklar. Pekala, şimdi şu üç öncülüğe bir bakalım, Cenk Ahmet'ten bir yaş büyüktür demişim, T yıl önceki yaşlarını kıyaslayabiliriz aslında bakarsanız. Cenk C yaşında, Ahmet A yaşında, Cenk Ahmet'ten bir yaş büyük olduğunu görebiliyoruz yani birinci öncülümüz doğru. Ahmet Birol'dan bir yaş büyüktür, Ahmet Birol'dan bir yaş küçüktü çünkü Ahmet'in yaşına bir bir Birol'un yaşını buluyoruz. Dolayısıyla Ahmet Birol'dan bir yaş küçük olmalıydı, bir yaş büyük değil demek ki ikinci öncülüğü yanlış. Birol ve Cenk aynı yaşlıdır. Birol ve Cenk'in aynı yaşta olması gerektiğini bulmuştuk. Demek ki sevgili arkadaşlarım üçüncü öncül doğru cevabımız D seçeneği olacaktı. Son sorumuza geçebiliriz. Dik koordinat düzleminde 0-4 kapalı aralığında tanımlı fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri aşağıdaki şekilde verilmiş. F fonksiyonu mavi ile g fonksiyonu kırmızı ile gösterilmiş. A 0 1 2 3 4 kümesinin bir elemanı olmak üzere f bileşke g a eşittir. g bileşke f a eşitliğini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi f bileşke g a demek f'in içerisindeki g a demektir. Ve bunun g'nin içerisindeki f a'ya eşit olmasını istiyor ve bunu sağlayan a değeri kaçtır diye soruluyor. A'nın 0 1 2 3 4 tam bir tanesi olduğunu kesinlikle biliyoruz. O halde gelin 0 bunu sağlıyor mu bir bakalım. Yani f'in içerisindeki g0 acaba eşit mi? g'nin içerisindeki f0 diye bakacağız. Şimdi g0'a bakalım. Kırmızı fonksiyon 0 için 3'ten geçmiş. mavi fonksiyon 0 için o da 3'ten geçmiş. Acaba f3 ile f3 ile g3 birbirine eşit mi diye soracağız şimdi. 3 için bakıyorsun. f3 burada, g3 burada. Yani birbirine eşit değil. Bir tanesi 1, öteki de 4 arkadaşlar. 1 4'ten farklıdır. Demek ki sıfır değil, eredik. Daha sonrasında şuna bakacağız. A gördüğümüz yere 1 yazalım. F'in içerisindeki G1 eşittir. G'nin içerisindeki F1 mi acaba diye soracağız. G1 nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın G'de 1, 2'ye gitmiş. Dolayısıyla F2 acaba eşit mi diye soracağız. F1 nereye gitmiş? F fonksiyonundan. Yani mavi fonksiyonla 1 gördüğünüz gibi 4'e gitmiş. Eşit mi acaba G4 diye bakacağız. F2 nereye gidiyor? F2 arkadaşlarım 1'e gitmiş. Acaba 1. G4 nereye gitmiş? O da 1'e gitmiş. 1, 1'e eşit mi? Eşit. O halde sağlayan A değerini bulduk. A değeri kaçmış arkadaşlarım? 1'miş. Yani cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet birbirinden güzel 5 tane tyt sorusu çözdük. E, fonksiyonundan tutun permütasyonuna kombinasyonuna kadar her şeyi yaptık arkadaşlar e, Bundan sonraki videolarda yine birbirinden güzel farklı konulardan sorularda karşınıza çıkacağım Bundan hemen sonraki video AYT videosu olacak 5 tane soru çözeceğiz ve birbirinden kıymetli sorular olacak o videoda görüşürüz Sizleri seviyorum Hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın